Merhaba arkadaşlar, bu videomda sizlere aslında temel bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Astrolojide evler yıldız haritası nasıl çıkarılır? Yıldız haritası ne demektir? Doğum haritası analizi ne demektir? Ve bu evlerin anlamları nelerdir? Sizler kendi haritanızı çıkarttığınız zaman temel ve basit anlamıyla e, haritayı nasıl okuyabilirsiniz bunların hepsini barındıran bir video e, hazırladım sizlere e, en azından basit anlamda bir yıldız haritası çıkarıp, e, bunun akabinde e, ev sistemlerini de öğrenerek e, gezegenlere ilişkin ayrıca bir video hazırlarım, e, evlerin en azından ne anlama geldiğini ve evlerdeki e, temel kombinasyonları değerlendirebilirsiniz, e, videoya geçmeden önce Sizler için hemen hemen her gün haftada en az iki defa video içeriği üretmeye çalışıyorum motive olmam ve daha çok içerik üretmem bildiğim her şeyi paylaşmam açısından kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın çan tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın ki hemen hemen dediğim gibi gündemden veya genel anlamıyla bilgilerden bahsedeceğim videolardan haberdar olun bu arada Yeni video ile ilgili aşağıda yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar. Her birini okuyorum. Ancak yeterli talep olmadığı zaman veya yeterli zaman bulamadığımda, teknik altyapıyla ilgili sıkıntı yaşadığımda e, videolar biraz gecikebiliyor. Ancak dediğim gibi e, sizler ne kadar destekler ve ne kadar e, buna ilgi gösterirseniz ben de o kadar motive oluyorum. Bu işler biraz e, karşılıklı ilerliyor. E, bizler de buralara çok emek ve mesai harcıyoruz biliyorsunuz. Ee, günümün yarısı neredeyse youtube'a video hazırlamakla geçiyor. Dolayısıyla e, bu alanda özellikle desteklerinizi bekliyorum. E, abone olarak video izleyerek ve aşağıda e, video içeriğini takip ettiğinizi ve aynı zamanda yeni video fikirlerinizle ilgili de bilgileri e, bekliyorum. Evet şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar, doğum haritası diğer adıyla yıldız haritası nedir? Öncelikle doğduğunuz anın e, fotoğrafıdır diyebilirim. Doğduğunuz anın fotoğrafı, gözünün fotoğrafı daha doğrusu. Güneş hangi burçta, ay hangi burçta, plüton hangi burçta? Bunların birbirleriyle olan açıları e, gibi e, paradigmaları içeren bir e, haritadır bu. Biliyorsunuz e, bir e, çember şeklinde bir haritadır. E, daha evvel görmeyenler için e, ücretsiz doğum haritası şeklinde Google'dan aratırsanız karşınıza çıkacak şey bir çember şeklinde bir haritadır ve 12 eşit parçaya bölünmüştür. Yani 360 dereceden 30'lar derecelik parçalara bölünmüştür. Gerçi burada e, Placidus sistemde zaman zaman derecelerde farklılıklar olabiliyor. Ancak genel itibariyle bu şekilde. Şimdi bunun için ne gerekiyor? Öncelikle doğum yeriniz. Doğum gününüz, yıl, ay, gün olmak üzere. Ve aynı zamanda doğum saati bilgileriniz gerekmekte. Bütün bunlarla beraber bu bilgileri girdikten sonra. Dediğim gibi Google'dan basit bir aramayla herhangi bir web sitesinden de bu bilgilere erişebilirsiniz. Akabinde bu bilgileri girdikten sonra karşınıza bir doğum haritası çemberi çıkıyor. Bir tekerlek çıkıyor. Ve burada 12 eşit parçaya bölünmüş bir harita görüyorsunuz. Şimdi bu haritada. Ee, neler önem arz ediyor evler hangi konuları temsil ediyor bunlardan bahsetmek istiyorum tabi daha sonra gezegenlerle ilgili de bir video çekeceğim bu serinin e, birinci videosu bu olsun şimdi astrolojide 12 temel ev var ve her birinin konusu her birinin burcu her birinin gezegeni farklı arkadaşlar hemen birinci evden başlayacak olursak birinci ev astrolojide yükselen burcumuzda temsil ediliyor Yükselen burç genel itibariyle doğduğumuz saatin bazılınarak e, belirlendiği bir burçlu yükselen burç genel anlamıyla dışarıdan e, görünüşümüz var. E, İnsanlar üzerinde bırakmış olduğumuz izlenim, dış görünüşümüz, fiziğimiz, karakter özelliklerimiz, bizi birisine sordukları zaman hemen anlatacakları özellik aslında. Yani Aslı nasıl biridir veya Ayşe nasıl biridir dedikleri zaman fiziksel özelliklerinizden tutun da karakter özelliklerinize ve dış dünyaya sunmuş olduğunuz imajınıza kadarki süreci kapsayan bir evdir genel itibariyle. Kendinizle ilgili, benlik duygusuyla ilgili bir evdir. Kendi istekleriniz, benlik duygunuz, fiziksel özellikleriniz ve fiziksel olarak ne gibi etkilere maruz kaldığınızda özellikle birinci evdeki gezegenlerle temsil edilir. Örnek veriyorum. Yükselen burcunuz ikizlerdir. İkizler burcu özelliklerini taşırsınız. Ancak aynı zamanda Mars yükselen burcunuzda yani ikizler burcundadır. Bu, bu, bu durumda da. Koç ve akrep özelliklerini de taşıyabilirsiniz. Yani dışarıdan bakıldığı zaman bir ikizler burcu özelliğinin yanı sıra artı olarak koç ve akrep özellikleri de eklenebilir. Evet yani kısacası kabaca birinci fiziksel görünümüz ve bireyselliğimizle ilgili her türlü konuyu temsil eden bir evdir arkadaşlar. İkinci eve gelecek olursak, ikinci ev Boğa Burcu tarafından temsil edilir astrolojide Boğa Burcu biliyorsunuz sahip olmakla ilgilidir. İkinci ev kazanımlarımız, kazançlarımız, maddi durumumuz, parasal durumumuzu temsil eder. Burada önemli ve kilit bir nokta var ki kendi emek ve çabalarımızla elde ettiğimiz gelir ikinci evin konusudur arkadaşlar. Başkalarından gelen mirastır, nafakadır, e, ekstra primlerdir. Bu tarz e, ödemeler ikinci evin konusu değildir. Yani alnımızın teriyle kazandığımız paralar ikinci evin konusudur arkadaşlar. Kariyerimizden, işimizden, çalıştığımız e, koşullardan elde etmiş olduğumuz maddi, manevi her türlü menfaat ve değer ikinci evle ilgilidir. Aynı zamanda kaynaklar evi dedim. Neyden beslendiğimizle ilgilidir. Bu aburcu aynı zamanda beslenmeyle ilgilidir biliyorsunuz. Burada... Manevi olarak nelerden besleniyoruz? Özgüvenimiz, özdeğerimiz, kendi kaynaklarımızı nasıl kullanıyoruz? Manevi kaynaklar olarak kendimize duymuş olduğumuz güven, özdeğer kavramı, özsaygı kavramı gibi durumlarda ikinci evle ilişkilendirilebilir arkadaşlar. İkinci eve bakarak kazanımlarımız ve maddi durumumuzla ilgili de kabaca bir bilgi elde edebilmemiz mümkündür. Özellikle ikinci evde bulunan gezegenler, ikinci eve yapılan transitler de bu süreçte önem arz etmektedir. Geldik üçüncü eve. Üçüncü ev arkadaşlar oldukça kapsamlı bir ev. Nereden başlasam nasıl? Anlatsam bilmiyorum. Üçüncü ev genel itibariyle İkizler Burcu tarafından e, yönetilir ve burada iletişim, her türlü iletişim biliyorsunuz İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni de Merkür'dür. Her türlü iletişim üçüncü evin konusudur. Aynı zamanda yakınlarımız, yakın çevremiz e, ve kısa seyahatler yani yakınlarımızda yapılan seyahatler. E, bu kısa seyahatler tabii... E, şehir içi seyahatleri veya yakın şehirler arasındaki mesafeleri kapsayan seyahatler olabilir. Trafikteki durumumuzdur aynı zamanda. Trafiktir, araç alımı satımıdır. Günlük işlerimizde uğraşmış olduğumuz alet edevatlar da yine 3. evin konusudur. İlk öğrenim zamanımızı da temsil eder. Eğitim durumumuzu da temsil eder. Eğitime ve ee, öğrenime nasıl baktığımızda üçüncü evle ilgilidir aslında üçüncü evde bulunan gezegenlerde zaman zaman zorlayabilir bilhassa üçüncü evinde satün bulunan bir kişiyseniz ilk öğrenim hayatınız biraz zorlayıcı geçmiş olabilir biraz hani böyle ite kaka e, okulları bitirmiş olabilirsiniz veya kendinizi ifade etmekte güçlük ve zorluk yaşıyor olabilirsiniz tabii ki bu çok genel ve kabaca bir tavir e, almış olduğu açılar ve diğer gezegen konumları da burada e, değerlendirilmelidir birlikte. 3. ev kısacası e, her türlü iletişim, sosyal medya, yazışmalar, görüşmeler, yazı yeteneğiniz, çizi yeteneğiniz, kompozisyon yeteneğiniz, kendinizi ifade edebilmeniz gibi günlük hayatınızı idame ettirebilmek adına çocukluktan itibaren geliştirmiş olduğunuz iletişim becerileri diyebiliriz. Genel itibariyle 3. evin konusuna. Geldik 4. ev arkadaşlar. 4. ev yengeç burcu tarafından yönetilir. Genel itibariyle yengeç tamaları, anne, baba, ebeveynlerle olan ilişkiler, Pandora'nın gizli kutusu yani geçmişimiz, geçmişimizden getirmiş olduğumuz, özellikle anne, babanın tekrarlarıyla getirmiş olduğumuz alışkanlıklarımız ve bilinçaltı kalıplarımızdır. Bunun yanı sıra ev alımı, satımı, gayrimenkul, tarla, arazi, tarla, tapan işleri de dördüncü evden sorulur arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii nasıl bir evde yaşayacağınız, nasıl bir ailenizin olduğu aile yapınız. Aile içerisindeki diyaloglar da dördüncü evden çıkarılabilir bir takım ipuçları ile buradan özellikle bebeğinlerin, bebeğinlerinizle ilişkilerinizde de bir takım ipuçları elde edebiliriz. Geçiyorum beşinci ve beşinci ev oldukça sıra dışı bir evdir arkadaşlar aslan burcunun evi güneş tarafından yönetiliyor dolayısıyla sahnede olmak göz önünde olmak. Ee, sanatla ilgili her alan sanat ve sahne ile ilgili her alan 5. ev ile ilgilidir. Bunun yanı sıra biliyorsunuz sahne, sanatları, kültürel etkinlikler, her türlü faaliyet eğlence ile alakalı bir evdir. Ee, nasıl eğlenebileceğimiz, hayatımızın e, eğlenceli hali nasıl gelebileceği ve hayattan aldığımız tat, çocuksu tarafımız, eğlenceli tarafımız, çocuklarımızla olan diyaloglarımız, çocuklarımızın karakterleri, çocuklarımızın e, durumları üzerimizde yaratmış olduğu hissiyat ve durumlarda yine 5. 6. evden çıkarılabilir donelerdir. Geldik 6. eve ve 6. Ev Başak burcun nevidir? Dolayısıyla hizmet, işin mutfak kısmı, günlük sorumluluklar, mücadeleler, sağlığımız, sağlıkla ilgili takıntılarımız, zaman zaman obsesyonlarımız, günlük işlerimizle ne, ne şekilde mücadele ettiğimiz, bunun yanı sıra e, sağlığımızla ilgili durumlar, e, özellikle günlük hayatımızı etkileyen sağlık durumlarından bahsediyorum. Ve e, aynı zamanda iş arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımızı iş iş paylaşımıyla alakalı e, durumlarımız da 6. ev içerisinden çıkarılabilir durumlardır arkadaşlar. Geliyoruz 7. ve 7. ev terazi burcu tarafından ve Venüs tarafından yönetilen bir evdir. Dolayısıyla her türlü ikili ilişki, gönül ilişkileri, aşk meşk, evlilik hayatı, ortaklıklar... Çok özür diliyorum oğlum arada bir eşlik ediyor arka plandan bana özellikle konuştuğum Zaman kendisiyle konuştuğumu zannediyor veya dikkat çekmeye çalışıyor Evet 7. Ev. Dediğim gibi taahhüt verdiğimiz resmi olarak Birlikteliğe e, gönül verdiğimiz her türlü ilişkidir. Ortaklıklar, evlilikler buna dahildir. Bunun yanı sıra açık düşmanlıklar evidir de. Biliyorsunuz eşler ayrılma noktasına geldiği zaman birbirlerine e, çok net bir şekilde düşman olabiliyorlar. Ne yazık ki e, asla tasvip etmediğimiz bir durum olsa da genel itibariyle durum böyledir. Ve açık düşmanlıklar yani e, ilişki kurduğumuz insanın bir anda düşmanımıza dönüşmesi veya açıktan bunu yapması 7. evle ilgili konulardır. Bunun yanı sıra hukuksal ve bir takım meselelerde yine yedinci evin kapsamına girmektedir geldik sekizinci eve sekizinci ev oldukça derinliği olan bir evdir arkadaşlar özellikle astrolojide 4. ev 8. ev ve 12. ev ekstra öneme sahiptir çünkü bunlar geçmişimiz psikolojik altyapımız ve bilinçaltımızla alakalı yani görünmeyenle alakalı evlerdir ve 8. evde aslında bastırdığımız duygularımız bilinçaltı kalıplarımız cinsellik eşin maddi durumu ortak bütçeler ortak sorumluluklar borç dengesi ödemeler ve bütçelerle ilgili bir evdir bu ev özellikle Eşin maddi durumunu birlikte yaşanacak kişinin maddi durumunu. Bunun yanı sıra ödeme güçlüğünü veya ekstra gelirleri, ekstra primlere nafakaları, ekstra ödemeleri, mal varlıklarını, miras gibi konuları da içerir. Ve bunun yanı sıra psikolojik de altyapılı bir evdir. Özellikle tabular ve cinsellik konuları 8. evle doğrudan ilintilidir. Tabii ki bunlar genel anlamıyla bilinçaltında bastırdığımız karanlık bölgeyi temsil etmektedir. 9. eve geldiğimiz zaman. Zaman dokuzuncu ev Yer burcu tarafından yönetiliyor. Jüpiter yönetici gezegeni dolayısıyla neşe, iyimser, araştırma, kendini geliştirme, entelektüel kapasiteyi artırma diyebiliriz kabaca. Özellikle lisans ve lisans eğitimler dokuzuncu evle ilgilidir. Ee, buraya yerleşmiş bir gezegen hangi alanda eğitim alacağınızı ve bunun yanı sıra e, hangi e, alanda kendinizi geliştirmek ve yetiştirmek isteyeceğinizi yaşam görüşünüzü ve yaşam felsefenizi e, fazlasıyla belirtmektedir. Bunun yanı sıra... E, manevi duygular, dini, siyasi, toplumsal duygular, e, değer yargılarınız 9. ev ile Uzaklarla olan ilişkileriniz, e, bilhassa yabancılarla uzaklarla olan ilişkileriniz, uzak yerlere taşınma, memleketinizden uzaklaşma gibi konularda genellikle 9. eve bakılarak çıkarılır arkadaşlar. Geldik 10. eve. 10. ev gelen anlamıyla kariyer evi olarak belirtilse de aslında geleceğimizi temsil eden bir evdir. 4. evin tam karşısında satürn tarafından yönetilen bir ev. Dolayısıyla sorumluluklarımız, geleceğimiz, geleceğimiz için yapılması gerekenler evden, aileden, yuvadan kopuş ve toplum önüne çıkışı sembolize eder. Toplum önündeki statümüz, toplum önündeki titrimiz, sıfatlarımız 10. evle ilintilidir arkadaşlar. Evli bekardan tutun da avukat, doktor... Öğretmen gibi her türlü sıfat aslında, aslında onun cevveliğinin senedir ve bunun yanı sıra. E, yönetici konumu devletle olan ilişkiler, baba figürüyle olan ilişkilerde yine 10. eve bakılarak çıkarılabilir. 11. eve geldik arkadaşlar. 11. ev Kova burcu tarafından ve Uranüs e, yöneticiliğindedir. Dolayısıyla e, Kova burcu biliyorsunuz devrimlerin, toplumsal e, olayların gezegenidir ve Uranüs'te ani gelişen durumlar ve teknolojiyle ilintili bir e, gezegendir. Burada bu kombinasyonda şunu çıkarabiliriz. Gelecek hayallerimiz, ütopik gibi görünen gelecek hayallerimiz, kariyer gelirlerimiz, e, büyük kazançlar, büyük hayaller e, 11. evin konusudur. Bunun yanı sıra özellikle e, profesyonel sosyal çevrede yine bu kapsamdadır. Arkadaşlık ilişkileri e, bağlı bulunduğunuz sosyal gruplar, sosyal e, bir, e, vakıflar, dernekler, e, bir siyasi parti dahi olabilir. Toplumsal olarak bulunmuş olduğunuz her konum aslında e, 11. evle ilintilidir arkadaşlar. Ve geldik Son evimiz 12. eve. 12. ev e, kontrol dışı bir evdir arkadaşlar. Yükselenin hemen öncesinde e, bilinçaltımızı, kayıplarımızı, e, uykularımızı, rüyalarımızı, telepatik e, bir takım kombinasyonlarımızı sembolize eden bir evdir. Aynı zamanda e, bazı noktalarda yurt dışıyla da ilişkilendirilir 12. ev dışı da yaşamak, yurtdışına taşınmak gibi gündemlerde zaman zaman dokuzuncu evin yanı sıra on ikinci evden de çıkarılabilir arkadaşlar. On ikinci ev kayıpların evidir. On ikinci ev bilinçaltının evidir arkadaşlar. On ikinci ev rüyaların, kaybettiklerimizin ve kendi sorgulamalarımızın evidir. Özellikle 12. evde bulunan gezegenler nasıl bir bilinçaltı yapısında, nasıl bir psikolojik yapıda olduğumuzu sembolize eder. Eğer benim gibi haritanızda 12. ev Mars konumundaysa yani 12. evinizde Mars varsa pasif agresif olabilir ve aynı zamanda çok ciddi uyku problemleri çekebilirsiniz. Kendi kendinize kızmanız ve öfkelenmenizde söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii ki gezegenin hangi yöneticilikte bulunduğu, hangi burçta bulunduğu ve Hangi gezegenlerin bulunduğu da bununla fazlasıyla elintilidir. Aynı zamanda maneviyatımızdır. E, manevi derinliğimizdir 12. Ev. 12. evinde ne kadar çok gezegen varsa bir kişinin manevi derinliği ve gizemli tarafı o kadar çoktur diyebiliriz.